Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün sizler birlikte Fall Guys arkadaşlar. Ee, ben Fall Guys'ı yeni indirdim sayılır. 2-3 gündür oynuyorum. Daha çok iyi oynayamıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi hemen videoya geçelim. 3-2-1 Let's go. Evet arkadaşlar. Haritamız seçildi. Haritamız bu. Ama ben bu arada da çok iyi değilim arkadaşlar. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Ben bir video çekmeyi denedim. Yani... Denedim bakayım kasıyor mu nasıl oluyor diye deneyim dedim. Hiç ölmeden geçtim burayı ama şimdi kendime hiç güvenmiyorum. Yani düşersem kusuruma bakmayın çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Sizin izlediğiniz youtuberlar gibi değil. Yani kötü oynuyorum onu ilk bir söyleyeyim. Sonra kötü oynuyor falan yazmıyorum. O yüzden diyorum. Şöyle geçelim. Geç geç. Bazen kasabilir. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Gene mi tekrar geçeceğim acaba? Hayır kalk! Yani niye düştün ya? Tamam, düşme yere, başka yerde kaldım Şimdi arkadaşlar, burayı da geçtikten sonra en zorlandığım yer burası. Burada düşebilirim. Ki düşeceğim muhtemelen. Ama düşmedi. Tamam. Gene tekrar geçeceğim kesin. Evet arkadaşlar, ben bu oyunun profesyonelim. <gülüyor> Şimdi böyle oldu. Evet arkadaşlar ben boyun pulsun arkadaşlar gördüğünüz gibi tekte bitiriyorum. Şöyle zıplayayım. Şşşt gitme lan. Qualified. Qualified böyle olmaz. Şunu izleyeceğim. Geçti. Aa benimle yumurta çalmaca. Yumurta çalmacada da shift ile basılı tutup atlıyor olabilirim. Yumurtayı verin lan bana. Heh aldım. Ver lan ben bir dakika Tamam maviyle indirdim maviyle mesela çalmak çok mu bokçulamadı uçurdu beni ha basarım çalmadı tam son ikna ben çok güzel bir video maviye daldı Mavi öne geçti. Her gelen gidip abi Çıkarın çıkarın çıkarın çıkarın. Ha, biz öne geçti. Yaz, beğenmiyorum. Götürün Hayır, sarılara attım yanlışlıkla. Gelenmayın teyze. Güzel güzeliniz. Çalmasınlar bizden. Sarı gel buraya. Gel lan buraya. Ağalarsam Bizde altın var mı? Dur dur altını tutalım. Aha, Sonic geldi bize. Allah gelmesin attı kanımı çarpıyor. Sarı Sonic, bırak lan onu. Sarı Sonic kaçıyor. Sarı Sonic kaçıyor. Tut tut Sarı Sonic'i. Yalan be. Aha, tutuyor da. Yes, qualified. Qualified, qualified. Altın yumurtayla aldım bu qualified'ı. Bakın elimde. Hadi arkadaşlar gidin. Hangi takım gidiyor? Yenli ortaya çarpmadan zıplamayı başar diyor. Haydi bakalım. Tutmayın arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Şöyle zıplayacağım. Güzel. Şöyle ben herkesten ayrı bir yerde durmuş Çekil. Kıvırıcık kafa Allah Allah. Aha. Gitti kıvırıcık. İki kişi eğlendi bile. Arkadaşlar tutmayın lütfen. Çocuk şey Gelince zıplayın arkadaşlar. Dün olduğunuz yerde dururuz. Ya bunlar niye koşuyor? Deli daha iyi. Hayır. Hayır. Hayır. KAL. KAYIT. Eğlendim ya. Neyse arkadaşlar. ikinci ele. Arkadaşlar diğer elimiz belli oldu. Ben burada mükemmel oynadığımı gördünüz az evvel. Az önce yani. Mükemmel oynuyorum arkadaşlar. Ya da böyle demeyeceğim. İğrenç oynuyorum arkadaşlar. İğrenç oynuyorum. Nereye girdin? Kafa. Hayır! Bu deliye nasıl düştüm ya? Ya Allah belanızı versin. Düş ya, düş kalk, düş kalk. Birazcık şansım varsa geçebilirim. Heh. Yok, sıfır şans, yüzde sıfır. Şöyle yüzüne koyacağım. Havada kovdular beni Şu anda geçme ihtimalim yüzde sıfır. Zaten herkes, başlangıç, bitişte bekliyor. Bir kere daha düşersem zaten, kazanma ihtimalimiz 0-5 olacak. Şöyle, kurt gitme bak, gülüm. Şey. Burası kapanca, bir de geçiyor muyum? Geçiyor muyum? Allah belamı versin, geçtim. <gülüyor> ya, geçeyim mi ben? Bir anda geçemiyordum. <gülüyor> <Heh>, tamam arkadaşlar, qualified. <gülüyor> ben mükemmel oynuyorum. Bu kadar yani. Şimdi diğer elimize geçelim. Arkadaşlar, tamam mı? Hiç. Bir kere. bile Koş. Dik duvarlar. Bir kere bile şu yordan düzgünce geçemem. Şu anda kasıyor biliyorum benim de kasıyor çünkü. Geçiyor mu? Yok, imkansız. Adamlar bayağı gitti. Şöyle giden bayağı şey oldu gitm burası renkli oldu. Sen buna de defnet Ben de şuradan kalkayım gideyim tamam mı? Aşırı fena katılıyor. Kalkabilir miyim? Kalk. Ay sıkıştım ya. Hadi. Neyse arkadaşlar. Şöyle ana ekrana bir gelelim. Orada da kapanacak. Kendinize iyi bakın. Fall Guys devamı gelecek. Bunu da unutmayın. Hadi hoşçakalın. Bye bye.